Tutkularınızı paylaşmak. The Bear'ın ilk sezon 3. bölümünü izlerken bir pasta yapılışının tarif edilişi var. It it Mutfaktaki fırıncıya bir pasta yapılışının nasıl 24 saat sürebildiğini, işte sosun 12 saat karıştırılması gerektiğini iki farklı kişi Hours. Two shifts, two just that shit. Yes, Altı farklı üzüm müydü işte ince ince doğranışı, onun şöyle yapılışı falan. Bir tutkunun mutfakta böyle şey neden yapıldığını anlatılırken karşımızdaki kişinin de yavaş yavaş yeni bir tutkuya düşüşünü izliyoruz. So fire. Fuck, man, bu sahneden inanılmaz etkilendim. Yanımda Esra yani okey güzel bir sahneydi ama niye bu kadar etkilendin anlamadım derken. Aramızda hiç böyle bir konuşma geçmedi. Gerçek bir yalan. İnanılmaz etkilendim. Hem tutkunun paylaşımından hem de bir kişinin yeni bir tutkuya düşüş anına şahit olmak beni inanılmaz etkiledi. Çünkü hayatta yapmayı en çok sevdiğim şeylerden birisi. Ve bunun bir temsilini izlediğim zaman inanılmaz etkilendim. Ve tabii ki bir bölüm yapmak istedim. Ancak bölümü tam olarak nasıl oturtacağımı aylarca bulamadım. YouTube'un en büyük bilim kanallarından birisi olan Kursker Zart'ın... Kur Almancam yok söyleyemedim. Kurzgesagt. Kurzgesagt. Neyse Almanca bilenler düzeltsin. Bilmeyenler için Kurzgesagt YouTube'un en büyük bilim kanallarından birisi. Ana kanalının 20 milyondan fazla takipçisi var. Aslında büyük bir animasyon stüdyosu artık. Kurzgesagt. Peki tutkularla ne alaka? İki hafta önce yayınladıkları videoda Kurzgesagt'ın niye inatla bunu söylüyorum? Başka bir şey bulabilir miyiz? Bra, ne diyeyim ben bunları? Bu kanalın. Kuruluş hikayesi anlatılıyor ve kurucusu olan kişilerden birisi lisenin ilk yıllarında derslere konsantre olamadığı ve mantıklı bulmadığı için liseyi bırakıyor. Düşünün şu an dünyanın en büyük bilim içeriği üreten kanallarından birinin kurucusu liseyi terk ediyor dersleri anlayamadığı için ve yolu çok iyi tutkulu bir eğitmenle kesişene kadar da herhangi bir ana bilim dalı eğitimi almıyor. Ta ki çok tutkulu, büyük resmi göstererek bilimin dallarının hayatımızı nasıl etkilediğini ona aktaran bir eğitmenle tanışana kadar bu kişinin okulla bir bağlantısı olmuyor. Ve bu hoca onun kafasında o bağlantıları kurduğu zaman, ona bilim tutkusunu aşılayabildiği zaman bu kişi okullarını bitirebiliyor. Yani bir tutku sahibi olmanın ve bu tutkuyu paylaşmanın, tek bir kişinin, tek bir eğitmenin tutkusunu bir kişiyle paylaşması bugün milyonların hayatını, milyonların belki de bilim dallarına tutku duymasını sağlayacak içerikler üretebiliyor. İşte tutkularımızı ne kadar büyük veya küçük olursa olsun paylaşmanın, Etkisine bir örnek ve etkilerini asla kestiremeyeceğimize de bir örnek. Eylem Planı Podcast'inde işte en yakın arkadaşlarının Talat'la yaptığımız bölümde de benim sinema tutkumun nasıl başladığını, Talat sayesinde ve Talat'ın sinema sevgisini benimle paylaşmasından, benim kafamda belli duygular uyandırmasından tutku paylaşmanın ilk örneklerini bizzat hayatımda yaşamıştım zaten. Bu kanalın bugün buralara aslında bu kanalın var olmasında bile aslında gidip Talat'la bizim o birlikte geçirdiğimiz yazlara kadar dayanıyor. İşte eylem planı bugün zamanında yazılar ve kitap olarak bugün işte bir YouTube kanal olarak devam etmesinin aslında tek sebebi de bu. Bu göremediğimiz bilemediğimiz etkiler. Zaman içerisinde gerek yüz yüze gerekse mail yoluyla internet yoluyla pek çok insandan bu kanaldan ilhamla bu kadar az izlenme sayıları olmasına rağmen buradan insanların aldıkları şeylerle yaptıklarını benimle paylaşmaları aslında bu kanalın şu anda devam ediyor olmasının tek sebebi. Yoksa yüz izlenmeyle biliyorsunuz bir kanal hiçbir yere varamıyor. Ama işte uzun metrajlar mı çeken istersiniz? Projelere başlayanlar mı istersiniz? Sektörde olup videoları izleyip farklı olmadıkları şeyle farkına vardığını bana söyleyen ulaştıran insanlar işte gala davetleri vesaire derken aslında sadece paylaşım yapmanın getirdiklerini görebiliyoruz. Spor tutkumda böyle, kahve tutkumda böyle, sinema tutkumda böyle. Hepsi paylaştıkça, birileriyle bir şeyleri iletişimini kurdukça Büyüyen ve gelişen şeyler oldu benim için. İşte insanın hayatında tutku duyabileceği şeyleri bulması, daha doğrusu eğer henüz bilmiyorsak bunları aramak ve bulmak için çaba göstermek ve daha sonra bulduktan sonra bu alanda gelişip bildiklerimizi veya sadece sevgimizi paylaşmak, tutkumuzu olan sevgimizi paylaşmak bence hayatın özü. Bilirsiniz insanlarla tanıştığımız zaman özellikle Türkiye'de ilk soru ne iş yapıyorsun olur. Ama bence ilk soru her zaman Neye karşı tutkulusun olmalı? Bazı insanlar buna cevap veremeyecek ama bulamayanlar için de henüz. Onun ne olduğunu bulmalarına yardımcı olmak bizler için çok tatmin edici bir duygu. Yine bütün videoda böyle anlatmışım. düzeltmedim beni bu sefer. Sadece bunu paylaşmak istedim. Bu kanalın var olma sebeplerinden birini bir kez daha konuşalım istedim. İzlemediyseniz The Bear'ı izleyin. İkinci sezon fragmanı da yayınlandı. Fragman mıydı? Teaser galiba. O da yakında gelecek. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sen niye saldırın? <gülüyor> Eda. Hey